Arkadaşlar ben de açacağız. Biliyorum uzun zamanları video atamadım ama bu da Pivot Animation'da yaptığım ilk animasyon. Biraz 4 saniyelik kısa bir video olabilir ama yani ilk animasyonu sonuçta bunu paylaşmak istedim. Videosu bırakın diye yakında. Yeni, yeni animasyonlar da yapacağım. Görüşmek üzere. Animasyonlar da yapacağım. Görüşmek üzere.